Bu filmde hayvanların yer aldığı sahneler gözlemlenmiş ve onaylanmıştır. Rayfield, soğuk kış gecelerini yargıç Miller'ın ayakları dibinde şömine ateşi önünde uzanarak geçirirdi. Doğduğundan bugüne 4 yıl boyunca Santa Clara Vadisi'ndeki Miller çiftliğinde rahat bir yaşam sürmüş, her zaman sevgi ve şefkat görmüştü. 1987 sonbaharında kendi içinde o benzersiz hayvani gururu bulmuştu artık. Bu sevgi ve şefkatin getirdiği sahibine saygı ve bağlılıktı. Miller çiftliğinin ötesini hiç merak etmemişti. İçinde yaşadığı medeni ortamın dışında başka yaşam biçimleri olduğunu hayal dahi edemezdi. Benzersiz içgüdüleri onun sıradan bir ev köpeği olmasına izin vermeyecekti. O ne bir ev ne de çiftlik köpeğidir. Ama tüm çiftliği dolaşırdı. Çiftlikte basmadık yer bırakmaz, küçük gölete girmeyi, Miller'ın çocuklarıyla oynamayı çok severdi. Çocuklar ona benzersiz bir sevgiyle yaklaşırlardı. Diğerlerinden farklı bir ilgi ve yaklaşım gören Rayphold'un, bu ayrıcalığını diğer evcil hayvanlarda hemen tabullendiler. Miller çiftliğinin hayvan krallığında Rayphold, ...hayvanlar kralıydı. En iyisi hepsinin. Bu geçmişte de öyleydi, gelecekte de böyle olacak. Sen diğer hayvanlar gibi ye bakalım. Gel bebeğim. Bunun nesi var ha? Bunun nesi var? Ray. Sen bir be beyefendisin. Gel, Rafael. Biraz dolaşalım Son günlerde Kumarda çok para kaybettim Beş çocuğum var Bunu sen de biliyorsun değil mi? Elbette de biliyorsun Biri akıllı bir başın var ...bugüne dek gördüğüm en zeki köpeksin. Evet. Erkek dediğin geçimini sağlamalı. Tıpkı, tıpkı bir köpeğin yaşaması gerektiği gibi. Ama hiç de kolay değil. Bir köpek kızak çekmezse hiçbir köpek çekemez tam 70 kilo çekiyor bir insan kadar da akıllıdır öyle ki Kimi insanlardan daha da zekidir anladın mı Evet her zaman ne düşündüğünü bilir Belki bazen bilebilir ama şu an değil bu 50 dolar demiştin Al bakalım. Kuzeyde büyük köpeklere ihtiyaç var. Bunun gibilere çok ihtiyaç var. Köpekler hızlı ve güçlü olduğu zaman alıcı bulmak kolay oluyor. Altın amigo. Altın. Köpekler altın değerinde. Kafese sokalım. Eğer direnirse tasmasını sıkarsın. Çok sıkarsan boğabilirsin. ...bunun asla olmayacağına sana verdiğim paraya bahse girebilirsin. Sakin ol. Sakin ol. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Sakin ol. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. 70 kilo çekti belli oluyor. Yargıç Miller bunun için beni kovacak. Rafael'in kaçıp gitmeyeceğini çok iyi bilir. İhtiyacı olan her şey burada var. Buradaydı demeliydin. Güle, güle Rafael sevgi ve şefkatten başka bir şey görmeyen Reyfeld insanlara güvenmeyi öğrenmişti İhanet denen şey onun anlayışının ötesindeydi insan zulmünü daha önce yaşamamış bir köpek olarak içindeki uyuyan öfke uyanmıştı Yargıç milerin şömine başındaki huzurlu ve güvenli ortamını çok özleyecekti Peki sence ne kadar eder Aa, ben 150 dolar gibi düşünüyordum. <gülüyor> 150. ama sahibine milyonlar kazandırabilirsin ah <gülüyor> oh, pekala ben vazgeçlerim kendi. bana kalırsa kendine deli bir köpek almışsın hayır çünkü artık o senin köpeğin <gülüyor> ama merak etme bu tam işine yarayacak bir şey <gülüyor> <gülüyor> Sürekli kafes, tren ve atlı arabalarla yer değiştiren Rapelt'ın güçlü yön bulma içgüdüsü zayıflamaya başlamıştı Serbest kalmamanın getirdiği panik nedeniyle he, he. Yargıç Miller'ın çiftliğini, aşina olduğu yaşamı ve insan sevgisini bir daha bulamamaktan korkuyordu Kutup karanlığında parıldayan altını keşfettiği için buharlı gemi ve ulaşım şirketleri durmadan insan taşıdığı için medeniyeti geride bırakan binlerce insan kuzeydeki soğuk topraklara akın ediyorlardı. Bu insanların da köpeklere ihtiyaçları vardı. Ve bu köpekler iri ve güçlü adileli olmalı, onları donmaktan koruyacak kalın kürke sahip olmalıydılar. Buharlı teknenin şarkı bir sabah nihayet susmuş, gemidekileri heyecanlı bir telas sarmıştı. Rayfield da diğer birçok isimsiz gibi değişimin çok yakın olduğunu hissetmişti. Ve o an içine yoğun ve ani bir felaket duygusu kaplamıştı. hareketli bir gün. Mesaret, içini öfkeyle doldurmuş, gözleri kan çanağına dönmüştü. İnsanların hepsi canavarlardan farksız gibiydi. Daha önce hiç insana saldırmamıştı. İnsanları asla bir düşman gibi görmemişti. Ama yaşadığı işkence içindeki öfkeyi zirveye taşımış, ona saldırma fırsatı verecek ilk işkenceciyi parçalamaya kararlıydı. bak için fırsat oluyor gibi akilerin nasıl uzattığını görüyor musun evet. Gel. Et, Dışarı alın. gel küçük şeytan. Alın. Onu bırakın çocuklar. İstediğimi anladın mı Evet mu? anladım <gülüyor> Bu kadar sağlamını hiç görmedim Haftanın yedi günü <gülüyor> durmadan koşabilir Ama sopa yedikçe direnci kırılacaktır Hayır bence hoşuna gidiyor Baksana nasıl saldırıyor <gülüyor> Hadi ayağa. Daha öğrenecek çok iyi şey. <gülüyor> Hadi Kalk ayağa! Saldır ona! Hadi, hadi, hadi gel! Hadi, kalk ayağa! Hadi. hadi köpek! Kalk ayağa! Hadi ne bekliyorsun? Kalk sana ayağa! kadar ders verelim. Ama senin gibi vazgeçil. Kendimi bu zahmetten kurtarabilirim. Ona çok sert davrandın dostum. Bana kalırsa onu öldürdün. Hayır. Bugüne dek sadece bir köpek öldü. O da acemiliğime denk gelmişti. O iri bir şeytan olabilir ama cesareti hiç yok. Kan gözlerine bir bak. Bir şeyler öğrendiği kesin. Bunu asla unutmayacaktır. Unutmayacağını garanti ederim. <gülüyor> İnsanlara karşı hiç şansı olmadığını bir kere de öğrenmişti. Bu asla unutamayacağı bir dersti. Yasaları koyanlar insanlardı. Eğer hayatta kalmak istiyorsa onlara itaat etmek zorundaydı. Aldık çayırı köpek. O bir değil, iki köpek eder, değil mi? Ne kadar? 300 dolar Fransu var. Seni ölümden kurtaracakmış. Sana sadece para için satmayacağım Geri dönüp benden başka köpekler de almanı istiyorum Tanrı'nın unuttuğu topraklarda donarak ölmek istemiyorsan Bunun gibi hayvanlara ihtiyacım var Bu defa ne tarafa gidiyorsun? Ne istediğini biliyorum Bu beni alt edemeyeceğin için <gülüyor> Bu yüzden köpeği dövmeyi çok istiyorsun <gülüyor> Bana söyleyebilirsin Kimseye söylemem İkiz kulübe İkiz kulübeye gidiyorum Kuzey doğuya mı? Aman Tanrım hadi dostum. Orada donarak ölmekten başka hiçbir şey yok. Kemiklerini buza terk edeceksin. Bunu bugüne kadar fazlasıyla yaptım. <gülüyor> Deli adam. Köpeği almak istemiyor musun? Satın alabilseydim almış olurdum. Kızak için bir köpeğe daha ihtiyacım var ama... ...200 dolardan fazlasını veremem. Sahibi de 300 istiyorum. Nereden geliyorsun? Kaliforniya'dan. 2-3 gün için geldim. Güçlü bir köpek arıyorum. Nereye gideceksin? Vale denen bir yere. Yolu bilen birini bulursam tabii. Oraya neyle gideceksin? Kıyağın yok, adamın yok. Ucuz bir palto ve şapkadan başka bir şeyin yok. Yürüyerek giderim. Üstelik iki önemli şey eklemeyi unuttun. Düfek ve iyi bir köpek. Onlarla her yere gidebilirim. Burası Kaliforniya değil dostum, üzgünüm. Değil ama orman. Ormanda hiç sorun yaşamam. Biliyor musun, sözlerine inanıyorum. Sen de yüz dolar koyabilirsen eğer... ...köpeği alırız. Tek ihtiyacım bu. Sonra yola birlikte çıkarız. Senin köpeğe ihtiyacın olabilir ama... ...benim Balakula'ya gitmem gerekiyor. Dediğim gibi o tarafa gidiyorum. belakulayı çok iyi bilirim. Benimle gel, seni oraya götüreyim. Daha sonra Kaliforniya'ya birlikte dönersiniz, Onunla, ha? <gülüyor> tamam. Eşyalarımı getireyim. Sen de köpeği al. Hadi, hop, hop, hop, burada. Hadi. Hop. Köpeğimi almaya geldim. O adamı ikiz kulübeye gelmeye ikna ettiğini mi söyleyeceksin yoksa? Bunu henüz bilmiyor ama gerçek bu. Öğrendiği zaman sana sorun çıkarmayacağını umarım. Kıza seni bağlamak isteyebilir. Sakınca görmeyecektir. Yola çıktıktan sonra François'a ya yakın durmak isteyecektir. <gülüyor> Böylece kendine ne görev yükleyeceklerinden habersiz, iki yeni sahibiyle birlikte bilinmeyen bir yöne doğru yola çıkar. Bugüne dek hiçbir kavgadan kaçmamıştı. Ama barbar bir dünyada hayatta kalmanın en önemli şeyi olduğunu öğrenmeye başlamıştı. Bazı şeyleri yapmamak sadece doğru olduğu için değil, hayatta kalmayı kolaylaştırdığı için önemliydi. Tırmanış devam ettikçe ısı düşmeye başladı. Soğuk, kuru hava ciğerlerini doldurmaya başlamıştı. Miller çiftliğinin o çok sevdiği sıcak havasını çok özleyecekti. Giderek daha çamurlu soğuk topraklara doğru ilerlediler. Yemek giderek azalıyor, verdikleri küçük parçalar ağzında o an dağılıyordu. Bu onun karla ilk tanışmasıydı. Havalar iyi giderse on hafta sürmez ama hava bozarsa daha uzun sürebilir köpekler çok iyi durumda güçlü hayvanlar Spitz en iyisidir başaracağız oraya varacağız altınlar suda yüzüyor çok zengin olacağız Evet işimiz bitince Vancouver'a gideriz Monreal'e nereye istersek neresi olursa Balekula'dan Paris'e kadar her yer olabilir. Oraya varalım yeter. Balekula benim için kafi. Gel. Sen de bak. Önce şu kanyondan geçeceğiz. Sonra Chipkempe aşacağız. Buradan buradan da Chilkoot'a. Sonra Skelse. Oradan da Jobs buzuluna. Biraz da şansla o buzulu bir haftada geçebiliriz. Sonra Benet Gölü'ne devam edeceğiz. Oradan da geçen yıl Michael Klebadi'nin gittiği Löberj Gölü'ne. Sonra Pianova Volkanı'na devam edeceğiz. Volkanı geçtikten sonra Belakula'ya altı haftada varız. Bana olur gibi geliyor. Orada birkaç dostumla buluşacağım. Umarım oraya varacakları haritaları vardır. <gülüyor> Kesin Şu, Kesin şunu. Kesin dedim Hadi. Lanet köpek. Spitz'ten uzak durmayı öğrenmek zorunda. Buna mecbur. İki köpeğe de ihtiyacımız var. Ha? Kesin. Hadi. Hadi yürüyün! Hadi! Fransuva koşumlara asıldığında Raypelt bir at yerine konduğunu anlamıştı. Bir köpek olarak gururu bundan derin yara almıştı. Ama isyan etmeyecek kadar akıllıydı. Fransuva katı, soğuk ve itaat bekleyen biriydi. Edindiği bu ilk izlenim onu yanıtmayacaktı. Ne? Şunlara bak! Hadi, yürüyün. Daha hızlı yol almak zorundayız. Yürüyün. Kalifornyalı da diğerleri kadar hızlı. kıza tek başına çekecek kadar da sağlam. Sürüye uyum sağlamak başlangıçta zor ve kafa karıştırıcı gelse de, Kalifornyalı köpek uyum sağladı ve elinden geleni yaptı. Kendisine örnek olması için iki tecrübeli köpeğin arasına yerleştirilmişti. Başı çeken Spitz'in liderliğinde diğer köpeklerin azmi onu çok şaşırtmıştı. Ama onlar geri kalmanın nelere mal olacağını iyi bilen hayvanlardı. Hey, hey, oh. hey, asla kar yememelisin. Adamı deli eder. Önce eritirsen... Dünyanın en iyi suyu olur. Yağmur suyundan temizdir. Hey! Hey! Hey! Hey! Yaşlanıyorsun. Benim ilk göz ağrım gel. Gel bakalım iyi misin? Uzun zamandır birlikteyiz ha? Gitmediğimiz yer kalmadı. Sen benim ilk göz ağrımsın. Ne iri çocuk? Burası Kaliforniya'ya benzemiyor ha? Bela Kula'ya vardığımızda Tortonla birlikte sana altın kıza kalacağız. <gülüyor> Bela Kula'ya varınca önce yemek yesinler. Gidiyoruz. yürün Rayphlet'ın patileri huskiler kadar sert ve dayanıklı değildi. Ataları nesiller boyu medeni ortamlarda yaşadığı için yumuşamamışlardı. Ama zamanla patileri sertleşmeye başladı. Ve bu yeni yaşama uyum sağlama kapasitesi olduğunu fark etti. Biz altın hastalığı deriz. Kaliforniya'da birçok insan hala bu altın hastalığından ölüyor. Hatta şu an, bu gece bile. O adamlar hiç değişmeyecek. Hep konuşurlar ama asla zengin olamayacaklar. Evet. Bir keresinde birkaç dostumla birlikte Sierra Madrid'i bir süre kazdık. Bir şeyler bulduk ama her defasında peşimizdekileri kaptırdık. Evet. Ben de burada yerlilerin iyi çalıştığını duydum. Buraya gelenlerden birini tanımıştım. Bonanza çayından ilk geçen ekipten biriydi. Sözünü ettiği tek şey Balacule adında bir yerdi. Öyle bir anlattı ki inanmadan edemedim. Ama haritada bile olmayan bir yeri bulmak kolay değil dedi. O belki başaramadı ama neden olmasın dedim. En azından kimsenin toprağı değil. <gülüyor> Spitz'le solan arasına koyacağım böyle daha hızlı yol alırlar. Ama Pero için Spitz gibisi yoktu. Spitz binlerce kavga gördü, ama hala benimle birlikte. Birçok da leşi var. Gretland'a leşi var, Barons'ta var. Yukondaki leşi de eğer dikkat etmezsen bu Kaliforniya köpeği olacak. Sanmam. Bu köpeği öldürme kolay değil Fransua. Nereden baksan 70-80 kilo çeker. Uzanıp parçalamayı beklemeyecektir. Sürüye uyum becerisi hızlı olduğu için, lidere yaklaşması da uzun sürmedi. Sadece edindiği tecrübeler değil, uzun zamandır uykuda olan güdüleriyle de dirilmişti. Nesillerdir devam eden uysallığı üzerinden tamamen atmıştı. Kasları gerçek gücüne ulaşmış, nasır tutan patileri sıradan olmaya başlamıştı. Zaman ilerledikçe sevgiyle ve ilgiyle dolu anıları hatıralardaki yerini almıştı. Bir daha Raybould adıyla çağrılmaktan umudunu kesmişti. O şimdi sadece bir Kaliforniya köpeğiydi. Hadi. hadi, hadi, hadi. Oh, oh. Çıkar bizi buradan, çıkar bizi buradan. Can, çabuk, çıkar, çıkar bizi buradan, çıkar bizi. Köpekleri de çıkar. Can, çabuk. Can, yardım et. Perro, acele. Acele Hadi, buradayım. Hadi, tuturamıyorum, yapamıyorum. Jo! Ha! Elimi, elimi. Tamam, tuttum seni. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun. Çöz hadi. Acele et. Böyle ölmekten nefret ederim. Hadi. Sinit. Seni hemen kurulayacağım. Lanet olsun. Lanet olsun. Ha? Elif <gülüyor> Elim. Elif hadi Elif ha, hissetmem Öld donuyor <gülüyor> Çabuk Çabuk ha <gülüyor> ha <gülüyor> <gülüyor> Ha. As. As. This. This. Çukur. Ha. Ha. Hissetmiyorum. Ayaklarım, ellerim. Onları geri getireceğim. Gelmiş, Durma. Hareket et. Hareket <gülüyor> et. <Gülüyor> ateş ateş ateş ateş gibi öleceğim <Gülüyor> nasıl başaracaklar hepimiz başaracağız Evet başına orada evet. Sen de istiyorsun, ha? Bekala, bekala. Hadi, hadi. Evet. Evet. Tamam, tamam. Geçti. Hey, Kaliforniya, ha? Bozul büyümesi nedir bilir misin? Kadının doğurması gibidir. Gras yerde buz doğurur. İkisi de aynı şey. Hey Kaliforniyalı. neyin var senin? Yarın çok uzun bir yol alacağız. Gözlerini dinlendir biraz. Lanet göl beynini uyuşturmuş. Köpekleri deli gibi sürdün. Neredeyse ikimizi de öldürecektin. Günde kırk 40 mil yol almana gerek yok. Bunu kimse yapamaz. Bugüne dek bu yolculuğu da göz ağlarını olmadı zaten. Balekula denen yer binlerce yıldır orada. Binlerce yıl daha orada kalacak. Ama köpekleri zorlamaya devam edersen biz de onlar da dayanamayız. Hey, birkaç hafta daha sabret sonra güzel bir yatakta yatacaksın altından bir yatakta postun altın örtün altın her şey altın olacak. <gülüyor> Ateşi seviyor sıcağa ihtiyaç duyuyor benim gibi. Kurtların uluyuşu atalarının yakarışları gibiydi. Tuhaf bir şekilde el değmemiş ormanlarda sürüler halinde dolaşan yaban köpeklerini hatırladı. Eski neslinin hayata kalma yöntemlerini anlamak için çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalmamıştı. Çünkü bu her zaman içindeydi. Onu kırmaya sevk etmiş, dirençli, hırslı ve kararlı bir canlıya dönüştürmüştü. Bu gurur onun hayatta kalmasını sağlamış ve zamanla sürünün en önlerinde yer almaya kadar götürmüştü. Spitz'i en çok korkutan da bu gururdu. Kaliforniyalı köpeğin liderliğe aday olacağını hissetmişti. Bu yeni köpeğin güçlendiğini görmek onu giderek daha da korkutuyordu. Hey. Bu kütük kesilmiyor Demirden bir ağacı kesmeye çalışmak gibi bir şey Oh Sen bitirene kadar da donarak ölmüş oluruz Hey Her şeyi bildiğini sanıyorsun ha Daha iyisini yapabiliyorsan o zaman neden gelip sen denemiyorsun ha Pekala dediğin gibi olsun İstersen tüm ağacı ben keseyim ha Her işi benim yapmam gibi <gülüyor> Haklısın. Demir ağacı ancak demir adam keser. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu mu? Ver bakalım. Kenara çekil. He, nasılmış? <gülüyor> Spitz! Hayır. Evet, dur. Dur. Dur. Evet. Dur. Hayır, oğlum. hayır, hayır, <gülüyor> bekle. İkisi de liderlik istiyor. Sürüde iki başı olmaz. Bitirmelerini bekle. <gülüyor> olamazdık. Bu er ya da geç olacaktı. Spitz için son görevi yapalım. O iyi bir köpek. Dokunmayacaksın. Spitz bu gece çok uzaklarda uyuyacak Kaliforniya işini iyi bitirdi Belki de uzak olmasa en iyisi Daha fazla devam edemezdi Mücadelenin ve ölümün verdiği heyecan ona aşina gelmişti Sanki ne tuhaf ne yabancı bir şeydi bu olayla birlikte asırlar öncesine, yabani atılarının yaşama biçimine olan dönüşümü tamamlanmıştı. Diş ve pençelerle yazılmış bu yasaya göre, sürü liderliği artık Kaliforniya köpeğine aitti. Bu, onun olacağını bildiği, sabırsızca beklediği bir şeydi. Liderlik görevini hevesle kabul etti. Bu iş için gereken yargı ve kuvvete sahip olduğu için... ...diğerlerinden üstün olduğunu ispatlaması uzun sürmedi. Diğer köpekler güçsüz ve yorgun olsa da... ...sürüyü harekete geçirmeyi başardı. Evet. Hadi. O, evet, işte gördün mü? Hava bozmak üzere, gökyüzüne bak Devam etmek zorundayız. Devam edeceğiz, ama hayvanları yormayalım. Hava kötüleşirse bir yere sığınır, havanın düzelmesini bekleriz. Buraya kadar sığınmaya gelmedim Sana hoşuna gidecek bir sığınak bulacağım Fransuva bana bir şans ver Sence ne kadar şansımız var acaba? İstemediğin kadar çok perro Tamam Hadi hadi Koş Köpekler giderek yorgun düşmüş, patileri uyuşmuştu. İçlerinde gram direnç bile kalmamıştı. Giderek zorlaşan yol şartları vücutlarını zorluyor, yol almak her gün biraz daha güçleşiyordu. Tek sorun ölümcül yorgunluk ya da aşırı efor tüketimi değildi. Bu birkaç saat içinde yerine gelecek bir şeydi. Asıl sorun aylardır devam eden yolculuğun getirdiği yorgunluğun hızlarını kesmesiydi. İçlerinde ne güç ne de dayanma azmi kalmıştı. Göreve çağrılacak hiçbir şey yoktu. Her şeylerinin son damlasına kadar kullanmışlardı. Her adele, her kemik, her hücre yorgundu. Bunun da geçerli bir nedeni vardı. Beş aydan kısa bir sürede 1200 milden fazla yol almışlardı. Oh, oh. Hadi! Oh, oh. Ölüyor. Tanrım Hayır, ölüyor. bunu yapamaz. Bunu bize hiçbiri yapamaz. Daha fazla dayanamayacak. Buna hiç zamanımız yok. Evet, Davy. Ah Davy. Gel bakalım. Evet. Birlikte biraz yürüyelim. Gel bakalım. Acımasız bir iştir. Evet. Her vahşet iki renkte gelir. Bu acımasızlığın da iki rengi var. Beyaz ve kırmızı. Kar ve kan. Burası artık sahipsiz topraklar. De evine topraklar. Gel O bunu bilmeyecek, değil mi? Kırmızı ve beyaz. Bundan ona ne? Koşun! Koşun çocukların, çok az yolumuz var. Sonra bol bol dinleneceksiniz. Size söz veriyorum. Koşun! Hey yaşlı kurt! Senin son gördüğümde kokarca peşindeydin. Hey, burada ne yapıyorsun ha? Çevreyi kolaçan mı ediyorsun? Ferro. Evet. Evet. Bizim bizim Peru'sun ihtiyar. <gülüyor> ha. Aa, kar gözlerini kör etmiş. Evet, evet, evet. Bizimle gel. Biz seninle ilgileniriz. Gelemem. Karanlık basmadan 10 mil daha batıya gitmeliyim. Bu halinle batıyı nasıl bileceksin? Doğu'yu, kuzeyi. Ya da güneyi <gülüyor> Az önce bir kulübe gördük seni oraya götürür gözlerini getiririz ah. Hadi bu kadar naz yeter ihtiyar sana bir şey olmasına izin veremem gözlerini geri getireceğiz hadi Aa, Ama ben iyiyim hadi. Bak, gözlerime ihtiyacım yok Benim altına ihtiyacım var kokusunu alabiliyorum <gülüyor> Her neredeyse yakınlarda olduğunu biliyorum kokusunu alabiliyorum Burası mükemmel bir barınak. Evet. Sana rastladığımız için şanslısın Jack. Ha? Ben de eski bir dosta karşılaştığım için şanslıyım. Hadi. Tamam geç otur. Evet. Ha. Bu aslında köpek ısırıkları için. Ama gözlere de iyi geldiğini sanıyorum. Sanıyorum. Ek şansımız bu. Evet. Evet. Hey. Sıcak bey Bundan sonra alacağımız yola içelim artık. Evet içelim. ne arıyoruz <gülüyor> Başka yerde olabilirdik Hayır Ben başka yerde olmak istemem Burası gibi bir yer hiç görmedim Başka bir dünya gibi Burası için yaratıldığımı hissediyorum Sen ona bakma <gülüyor> Maceracılar kaçık tiplerdir Bilirsin Çek Bu işler kaçık ortaklığı evet. Ama ne bu kaçıklık ne de ortağımın deli olması Bugün burada viski içiyor olmamın tek nedeni. <gülüyor> ben deli olduğum için. <gülüyor> Altın. Bu delilik değil. Altını da bulacağım. Evet biz de bulacağız. Ama karda daireler çizerek değil tabii ki. <gülüyor> Nerede? 3-4 yıl önce bir madenci tanımıştım. İkiz kulübe diye bir yerden söz etmişti Söylediği buydu Ama ona kimse inanmadı Ne de ikiz kulübeye ama ben Ben ona inandım Geri iki köpekle dönmüştü Yola büyük bir sürüyle çıkmış Ama diğerlerini yemek zorunda kalmış Geri döndüğünde ikiz kulübeden başka bir şey demedi İkiz kulübe Delirmiş gibiydi Belki de soğuktan Belki köpek etinden bilmiyorum. Gangren olmamak için parmaklarını kesmiş, ayak parmaklarını ama donmaktan kurtulamadı. İyi adamdı aslında. İyi dosttu. Başından beri hep aynı şeyi söyledi. İkiz kulübe dedi. İkiz kulübe. Gangren olup öldü. Kimilerinin söylediğine göre madencilerinin altını bulmuş. Neredeyse onu öldürüyorlarmış. Ama bence orayı gördü. O ikiz kulübeyi gördü. Biz de oraya gidiyoruz. Oraya çok uzakta değiliz. En fazla bir hafta sonra varacağımızı sanıyorum. Keşke senin bu fikrinden vazgeçirebilseydir. O yeri gördüm. Görebileceğin en kötü yerdir. Orada altın var sanıyorsan, sana delisin derim Sen sadece birinin deliliğini izlemişsin. Böyle devam ederse, Baharı görmeden ölmüş olursun. Anladın mı beni? Buraya kadar gelen biri, şansını denemek zorunda. Thornton ve ben şanslıyız. O yeri bulacağımıza inanıyoruz. Aa, hepimiz bildiğimizi sanıyoruz Yola iyi olacak. Tanrım neredeyim ben? Burası sanki... Evindesin Jack. Hiç gitmedin. Tanrım. Gün bitti ama ben hala buradayım. Tanrım on mil değil. Yirmi mil. Yirmi mil yolum var. Eşyalarım nerede? Dışarıdalar. <Gülüyor> Ecek Jack. Gitmen gerektiğini düşünüyorsan, bunu kullan. Eskimo işi bir şey. Bununla bir daha kör olmazsın. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Dikkat et. Gel böyle. gel. Tamam. Tamam. Şunları da takalım işler böyle. Evet, tamam. He. Tak. Tak. Ah. Ah. Ah. Ah. ve bisket. Skangwe. şehri. Tekrar görüşürüz <gülüyor> pekala gidiyorum Taunton Bale kula demiştim sen de öyle Hayır Can, ikiz Kulübe iyi bir yer Benimle gel, ikimiz de zengin olalım Oraya giden iki ortağım var, onlara geleceğime söz vermiştim Ortağın benim Thornton İkiz Kulübe'ye gidelim, aptallık etme Blackula'nın nerede olduğunu bile bilmiyorsun Selakulaya hiç olamayacağın kadar yakınsın. Ama oraya kızaksız asla varamazsın. Köpeksiz, erzaksız. Ne yaptığını bilen biri olmadan asla varamazsın. <gülüyor> Bak. Seni severim Thornton. Beni iki kere devirdin ama... Seni hala seviyorum. O köpeği alabilmek için beni 100 dolara sattın. Seni kimse zorlamadı. Beni sattın. François Perro kimseye bir söz vermiş değil. Beni sattın. Hayır. Sen zorladın, Can. Sana bakardım, Thornton. Ama gitmek zorundayım. Sana yeterince odun bıraktım. Peksimetin yarısı ve fasulyelerin çoğu. Soba'ya yakın durursan, beşi şey olmaz. Ben üç hafta sonra dönerim. Ne üç hafta sonra ne de üç yıl sonra döneceksin Fransuva? Üç yüz yıl sonra bile. O yeri bilen tek insan benim. Ve Fransuva geri döndüğü zaman... Altınla dönecek, kangrenle değil şeyi atlamadın mı Bala Kula neresi ha. Buraya yaklaşık 30 mil Kuzey tarafında Usulayı sana bırakıyorum 2.02 izlersen 2 haftada varırsın Yaran kapandığı zaman varman sorun olmayacaktır Eğer varamazsam tek nedeni sen olacaksın Fransuva Hadi çek git buradan Hadi. Hadi. Hadi. Yürüyün. Gidiyoruz. Hadi. Hey, hadi. Hadi. Yürür. Yürür. Maş. Maş, maş. Hadi, hadi yürür. Yürür. Hey Kaliforniyalı. Hadi. Hadi. Yürü. Yürü. Kalk. Yürü. Hadi yürü yürü yürü. Hadi hadi o oh, o. Oh. Hadi. Kalk kalk hayvan! Kalk kalk dedi hadi yürü. Git. Hadi. Marş yürü. Hadi. Hadi. Hadi. Kalk. Yürü. Hadi. Hop. Oh, oh. Hadi. François <gülüyor> Köpeğe bir daha dokunursan seni öldürürüm. Biriden çok ölü gibi görünüyorlar. Çok mu istiyorsun? Sana bırakıyorum. Kim bilir, belki bahara kalmadan yersin. Hadi. Lider köpek sen olacaksın. Hah. Hah, gel. Dur. Hey. Dur. Tamam. Evet hadi bakalım. Hadi. Marş. Ayy marş. Hey. Yürüyün. Yürü. Evet. Yürü. Hey marş. Hey. ena ağır Gel. <gülüyor> hey. Ey bak. <gülüyor> Seni iri başlı Kaliforniya köpeği. <gülüyor> Caz, <Gülüyor> <Gülüyor> Tanrım, dilin olsa da konuşsan. Kaliforniya köpeği böylece pak olur. Geçmiş günlerde kalan sevgi ve şefkati uzun bir aradan sonra ilk defa yaşar. Thornton'un sevgisi ve bakımı, gücünü ve onurunu yeniden kazanmasını sağlar. İnsanlardan gördüğü zulmü yakında unutacaktır. Yaşamak için savaşma güdüsü yeniden uyanmıştır. Yakınlarda bir yerde, gecenin sesi eski bir yarayı yeniden kaşır. Bu, karanlığın ve soğuğun esrarengiz şarkısıdır ait olduğu türün nesillerdir söylediği şarkı. istediğim yere gidebiliriz. Bak, altının orada olduğunu biliyorum. Hava düzeldi. Bu fırsatı kullanabiliriz. Evet. Balakula'ya gidiyoruz. <gülüyor> Balakula. Ha? Orada bir şey yok bak. Zaten çok iyi bir yerde değil. Ben yola çıkarım derim. Hava çok iyi. Evet. Ben yani oraya varacağımıza inanıyorum. Girelim yazın bile soğuktur. Pekala, Pak. İşimize bakalım. <Gülüyor> burası bak bak burası balekula Bu burası bak Evet. evet. Evet. Evet, Tanrım. Bak! Bak! Bu altın! Altın! Altın, bak! Bak, bak, bak! Bak oğlum, bak! Evet! Balakula, burası, bak! Burası! Sonunda gelebildiniz ha? <gülüyor> Neredeyse sizden umudu kesip buraya tek başıma konacaktım. Haritada bile olmayan bir yeri bulmanın zor olacağını biliyorduk. Bana sorun çıkarmadı. <gülüyor> Seni görmek güzel. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Bir adamın bir ayda dereden çıkardığı bu. Şimdi, şimdi üç kişiyiz. <gülüyor> Daha ne kadar olduğunuz sadece tanrı bilir. Görünüşe göre söylenenler doğruymuş. Ben Dawson'a gidip araziyi talep edeceğim. Biz de kollarını sıyrır, derede ne varsa çıkmaya ikna ederiz. Evet, belki bu yeri daha yaşanır bir yer yaparız. Öyle görünüyor ki bir süre buradayız. <gülüyor> İki haftadan uzun süreceğini sanma. Döndüğümde torunlarımızın bile hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> İstersen bunu bilmiyorum. Ve piyano iki haftada bozuldu. Davz'ındaki tek gitarda bende. Buraya gelip çalmamı istedim. Güzel gitar çalıyorsun. O kadar iyi değilim. Ama müzik istiyorlarsa... ...katlanmak zorundalar. Gel hadi. Tamam bebeğim. Sanırım konuşmak isteyen biri var. Nasılsın? Gözlerime inanamıyorum. <gülüyor> ee, e, Adın neydi ee, Rose? Rose? Rose Jane. Aa, bir ilk defa bildi. <gülüyor> Burada ne arıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> I've been working in a body health. sometimes I don't know why I can't make no money no matter how hard I try What happens with my real man before that morning light that early morning that makes everything all right burada işin ne zaman bitiyor ha? Ne zaman istersen o zaman çıkabilirim. Ama seni sıcak tutacak köpeğin olduğuna göre bana ihtiyacın yok. Yanılıyorsun. Var. Seni gördüğüme gerçekten çok sevindim. İnan bana. Burada mutlu musun? İyiyim. da her şey var. Yumurta. İyi i̇çki, banyo, temiz yatay, ben. Ben sorudayım can. Onunla ilgilenmeliyim. Biliyorum kendine iyi bak. doktor ister misin? Görür görmez anladım. Kavga etmeyi seven bir köpeğini var. Bu da benimki bu. Dalaş mı ipek sevmez ama. <gülüyor> Öyle değil mi dostum? De ama çok güçlü bir köpektir. Öyle değil mi bunu? Evet oğlum. Evet <gülüyor> Tam 300 kilo çekebiliyor. <gülüyor> evet. Hak 500 kilo çekebiliyor. Evet. Ne diyorsun sen? Ha? Bunu buradaki köpeklerin hiçbiri yapamaz. Yarım tondan söz ediyorsun dostum. Tanrı o kadar güçlü bir köpek hiç yaratmadı. Evet, he. bir köpek çok şey yapabilir. Ama bu dediğin imkansız bir şey. Bugüne kadar bunu deneyen bile olmadı. Bak yapabilir. <gülüyor> Köpeğinin buz üstünde yarım tonluk bir kızar çekebileceğini mi sanıyorsun ha? <gülüyor> Peki ne kadar ha? Mesela 40 metre çekebilir mi diyorsun? Söylediğim <gülüyor> <mi> bu. <gülüyor> hey, hey bak, 500 kiloluk bir yükü çekebileceğini mi sanıyorsun sen? Ha? Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben bunu çekemeyeceğine 2000 bin dolar koyarım <gülüyor> Sen çılgın adamın birisin O da çılgın bir köpek <gülüyor> Bak be. Bak dostum Paranı almak istemiyorum Bunu ancak hak edersen alırsın <gülüyor> Değil mi? Kızağım dışarıda, burada, dışarıda dur. Üzerinde de 10 ve 25 kiloluk yükler var. Ama dediğim gibi ben hiç kimseyi kullanmak istemem. Hayır, hele bir köpeği asla. Pekala varım. Hadi, Öyle olsun. Ama buna pişman olacaksın. Ol. Hadi dışarı, dışarı, dışarı. Hadi oğlum. Yol verin. Hadi yolu açın. Hey Mike. Gepeklereceksin. Gepeklereceksin. Hey, ben de bakalım. 10 dolar. açılmak üzere. Hadi ben acele çekeceğim. edin. Ben Hadi. 1'e 4 koyan var mı? Hadi. 1'e 5, 1'e koyuyor. Evet, 5. Evet. Evet. Hadi. Acele edin, acele edin. seni uyardım, değil mi? Biliyorum. Hadi, Teşekkür ederim. Hadi, hadi, hadi. Bunu asla yapamayacaktır. Bu mümkündür. Kızak buz usurdan oynamayacaktır. Hadi dostum. Hadi, hadi. hadi oğlum, göreyim seni. Aa, hadi. Aa, ne oluyor? Bana Başka, bak bir beş bir dolar bir yatırdın evet, beş hadi, dolar daha. Ben, ben de istiyorum. Evet, ben de Evet. Hayırlı olsun. imkansız seni. bir şey. Adam aklını kaçırmış olmalı. Bak, beni seviyorsun. Hadi Beni seviyorsan bak. Hadi gelin bak. bakalım. görelim. Hı. Hadi kapanmak üzere. Hadi. Parmaklara Çek bak. Çek. Hadi bak. Çek bak. Çek. Hı. Hadi bak. Asıl. Rejener. Rejener bak. Asıl. Hadi bak. Asıl onu! Rıza buraya getir bak! Abi bak! Hadi. Getir oğlum! Hadi. Hadi bak getir Çek! Asıl oğlum! Hadi. Hadi! Çek oğlum! Evet. Hadi oğlum buraya gel! Hadi. hadi. Hadi biraz daha, daha gayret. Hadi bir hadi. Bir hadi söyleyebilirsin. Evet. Aferin oğlum. Hayır başaramayacaksın. Evet. Hadi, oğlum, hadi hadi Hadi bak dostum büyük köpek için çok fazla. Seni buna zorladığım için üzgünüm. Oraya gidip köpeği çözeceğim Hadi oğlum. Hadi, hadi oğlum. bak. Hadi oğlum buraya gel. Buraya gel. Hadi Hadi, hadi bak. bak. Buraya gel. Hadi. Hadi, hadi. Aferin, hadi, hadi. hadi göster Aferin. kendini bak. oğlum. Evet. Hadi. Gel. Hadi. Gel hadi oğlum. Hadi. hadi. Hadi bak göster. Hadi hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi hadi. Oğlum. Hadi bak. İşte öyle afiriz. Hadi abi. bak. Doş. Yürü. Bırakma oğlum. Evet. Hadi. Bravo. Bravo. Hadi oğlum. Bravo. Hadi buraya gel. Bravo. Hadi Bravo. bekliyorum seni. Hadi, hadi oğlum, hadi. Hemen biraz oğlum, hadi. Bak buraya gel oğlum. Hadi koş, koş, çek, hadi, oğlum. çek oğlum. Hadi çek, hadi koş, çek, hadi çek uzun. oğlum. Asıl, asıl, Aferin. asıl bak. Hadi, Aferin. hadi. Hadi oğlum. Aferin sana. Evet. Buraya gel. Asıl bak, hadi bak asıl, hadi. Hadi oğlum, hadi. Aferin oğlum, bravo. Aşağıdan işte, bravo. Aferin. Ben sana demedim, Aferin. kazandı işte. Ne, ne köpek ama. Çok üzgünüm oğlum. Bak. bak. Bravo. Aferin. Aferin. Ah, benimle, çok üzgünüm. Ama inan bana, bunu hiçbir şey değişmezdi. Ah, Mükemmel bir canlı <gülüyor> Sana köpek için bin dolar veririm dostum <gülüyor> ha? Bir şey mi oldu? Evet Cehenneme gidin bayım Çıkıyorlar benden. Hadi Sakin ol. Sana balık tutmaya çalışıyorum. Nereye gidiyorsun, Fak? Balık tutmaktan bana göre bir iş. Cen Tortuna olan sevgisine rağmen, Pakın insan oğluyla arası her geçen gün biraz daha açılıyordu. Ormanın sesi ve kokusuna her gün biraz daha kapılıyordu. Kendini ormana gitmek zorunda hissediyor, hayal meyal hatırladığı ormanın loş gölgelerinde amaçsızca dolaşıyordu. Hesaplarıma göre iki ya da üç yıl daha böyle çalışırsak buradan üç ya da dört bin dolarlık altınla ayrılabiliriz. Güzel paracan. Tüylü Töylü postuyla ateşin karşısına uzandı. Ama nesiller boyu eğitimli bir soydan gelmiş olsa da... ...yarı kurt bir köpekti ve tüm vahşi köpekler gibi... O da kurtların seslendirdiği türünün şarkısını dinliyordu. Vahşi atalarının yaşadığı acıların hüzün dolu şarkısını. Gecenin çağrısı ona aslında doğadan biri olduğunu hatırlatıyor, doğanın içinden geldiğini söylüyordu. İnsanoğlunun yaktığı ateşin yanında olması geçici bir şeydi. Ve ormandan gelen ses onu kamp ateşine sırt çevirmeye zorladı. Bu bir köpekti ya da köpeğe benzeyen bir şey. Ama gözlerinde bakın daha önce hiç görmediği bir şey vardı. Kısık ve temkinli gözlerle bakıyordu. Bak bugüne dek hiç ateşin yanında uzanmadığını, kızak çekmediğini ve insan elini hiç hissetmediğini o gözleri görür görmez anlamıştı. koca baş yalnızlığı o istiyor bu kendi tercihi biz milyoner olmaya bakalım ha tamam Orman kardeşinin büyüsüne kapılmıştı ve ormanın gizemli büyüsüne. Her gün saatlerce ormanda geziniyordu. Yalnız ve amaçsız sadece en güçlülerin hayatta kaldığı zor bir ortamda kendi gücüne ve zekasına güveniyordu.